botanın şöyle kaç var buradan şurası Vatandaşlarımızın botançayı üzerinde renk e, renk değişimi ile ilgili yaptıkları şikayetler üzerine personellerimiz görevlendirilmiş olup yerinde yaptığımız tespitlerde botançayına e, dışarıdan herhangi bir deşarjın veya bir kiletinci unsurun olmadığı görülmüştür. Onun haricinde e, bu olayla ilk defa karşılaşmıyoruz. E, geçen sene yine bu vakitlerde aynı şekilde botançayında renk değişimi görülmüştü. Bu sene de ikinci defa e, bu renk değişimiyle karşılaşıyoruz. E, koordinasyonu kurarak e, diğer kurumlarla beraber yaptığımız incelemeler sonucunda herhangi bir kirletici unsur bulunmadı. Onun haricinde e, diğer kurumlar tarafından da koordinasyon kurduğumuz kurumlar tarafından da numuneler alınmıştır. Bu numunelerin sonucunda çıkan sonuçlar e, kamuoyuyla paylaşılacaktır. E, bizim tahminimiz geçen senede yaptığımız çalışmalar e, sonucunda... Tahminimiz, al popülasyonunun artması al patlaması dediğimiz bir e, doğal olay olduğu yönünde bildiğiniz gibi bulunduğumuz mevsim itibariyle hava sıcaklığının aniden değişmesi e, sıcaklık e, farklarının bir anda yükselmesi alçalması sonucunda e, su seviyesinde de farklılıklar e, doğal dengenin bozulmasına sebep olmakta Alkların artmasına sebep olmaktadır kanaatimiz e, al popülasyonu artması, patlaması olmasıdır. E yine de numunelerin sonuçları çıkması akabinde kamuoyu tam olarak bilgilendirilecektir. Arkadaşlar bu gördüğünüz Botan Nehri bir tarafı siyah, bir tarafı da gördüğünüz gibi tertemiz.